Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, zor olan 3 tane zor demeyeyim de sinir bozan biraz 3 tane e, oyun araştırdım ve buldum. Kolay orta zor şeklinde yapacağız. Şu an görmüş olduğunuz oyun en kolay arkadaşlar. Yani zorların içinde kolay. E, smash Hit. Bunu sizde Google Play'den indirebilirsiniz. Zaten ben tüm oyunları Google Play'den indiriyorum. Böyle arkadaşlar zaten biliyorsunuzdur. Top falan atıyorsunuz. Birazdan sinir bozucu olmanın özelliğini söyleyeceğim. Yani Bimc'in sinir bozucu değil tabi. Birkaç kişi için de öyleymiş. Bakın arkadaşlar. Birinci sinir bozucu olan özelliği buymuş. Tabii ben fazla sorun yapmıyorum. Şey. Şimdi toplar 3'e 2'ye katlanıyor ya. Şu uzun süre beklettiğimiz zaman veya işte bu. Şu kristallere çarpmadığınız zaman. Ee, ne oluyordu? Çarpmadığınız zaman top düşüyordu. 1'e düşüyordu. İşte buymuş sinir bozucu özelliği. Yani şey. Çok mesela 4'lü beşli yapıyorsunuz topu. Sonra çok uzun süre vurmadınız ve kaybediyorsunuz topları. Buymuş sinir bozucu özelliği. Ben azıcık sinirleniyorum böyle şeylere. Birazdan bir özelliği daha var mı? söyleyeceğim. Birazcık oynayalım şöyle. Bye. <laughs> Ah. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, oyunu kaybettiğimde söyleyeceğim size o sinir bozucu olan şeyi. Dilerek şöyle hafif kaybetmeye çalışıyorum. Ama arkadaşlar ben birazcık da sevdiğim için oyunu e, uzatıyorum. Ama o son sinir bozucu özelliği benim de sinirimi bozdu. kaybedeceğim birazdan bilerek. Her yere çarpacağım arkadaşlar. Bırakıyorum şu an oyunu. Ee, bilerek. Engelde yok mu ya? Hiç, hiç kaybetmedim. Birazdan çıkar engel ya. Mesela buna çarpalım. Hep çarpacağım arkadaşlar. Tamam. Şimdi size söylüyorum o özelliği. Arkadaşlar şimdi bu oyunu bir kez daha başlatırsanız bakın. Böyle oluyor. Yani premium olmanız lazım. Kaldığınız yerden başlaması için. Eğer eee not now yani Hayır derseniz en baştan başlıyor buydu bunun özelliği Evet bu benim de bazen sinirimi bozuyor di e, ikinci oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar e, ikinci oyunumuzda bu brain test yani beyninizi test ediyor Evet ben bunun bir bölümünde takıldım Yani aslında ben şu an çok seviyeyim baştan başladım oyunu Burada en büyük olan hangisi? Arkadaşlar biz fil dersiniz. Ama e, resim olarak bakarsanız aslan. Bu çiçek nasıl açar? Güneşle. Bu en kolayı. Aslında ben bu yapmıştım bir şekilde ama. Bir dakika. koydum hangisi yakın arkadaşlar sanırım bulut yo güneş mi nasıl ya ha anladım arkadaşlar bize dediği için anladım devam evet, devam ediyoruz sana pizza dilimi vardı arkadaşlar bu en çözemediğim şey eğer siz cevabı biliyorsanız yorumlara yazın. Ben 9 diye hatırlıyorum. Yani ben bunu yanlış yapmıştım ama ipuçlarıyla bulmuştum. Nasıl 9 arkadaşlar bunu yorumlara yazın. Yarışta ikinci sıradakini geçtim. Kaçıncı oldum? Arkadaşlar zaten bu en kolayıydı. 2. geçersen ikinci olursun. Yani böyle kafanızı karıştırmaya çalışıyorlar. Boyunun sinir bozucu özelliği buymuş. Bir dakika arkadaşlar geliyor başta şaşırtmıştı. Kilidi açmak için sola kaydır diyor. Hepiniz eminim bunu yapmıştırsınız, sağa doğru yapmıştırsınız. Ama sola diyor. Ok işaretine aldanmayın. Aç lütfen doyur diyor. Bu çekilmiyor sanırım. Ben bunu bir şekilde yapmıştım ama arkadaşlar ama şu an hatırlamıyorum. Şunu bir çekebilsem. Arkadaşlar şimdi bakınca fark ettim. Vada ipucu hakkımı kullanarak fark ettim. Şimdi burada tek bir kedi yok dedi ipucunda. Bakın kedi çok aç lütfen onu duyur. Kedi kelimesi. Nerede diye sormuş. Bununla bu birleşirse yeşil olur. Arkadaşlar şimdi buna geldik. Bu resimdeki tuhaflık nedir diyor. Ben arkadaşlar çok önceden ipucu kullanmıştım. Ve benim takıldığım yer buraydı. Evet bir bakalım ellerine dokundum a buldum anladım 6 parmağı var arkadaşlar ilk defa videoyu çekerken bu kısmı da geçmiş oldum şimdi hangisi daha uzun diyor ben e, bunda şuna bakacağım ha, harf sayısına bakacağım Şubat daha uzun arkadaşlar Evet sonraki Hadi düşen elmalardan 5 tane yakala bunun mantığını anlamadım ama ee? Arkadaşlar bu mantığını anlamadım bu arada bu elmalar nasıl uçuyorlar yahu <gülüyor> esprili bir şey olmuş bir dakika arkadaşlar Evet Arkadaşlar sanırım mantığını çözdüm. Şu mantarı kullanacağım. Şuraya koyalım. Olmadı. Şuraya koyarsak olacak mı? Hmm, bu mantarın o zaman işlevi ne? Baktım arkadaşlar hareket ediyordu da. Aa, anladım. Büyüttü onu yiyerek. Evet, sonraki seviyeye geçiyoruz. Yine sürpriz ödülü geçelim. Hmm. Çok delice bir şey yapacağım arkadaşlar. Makasla bir şey oluyor mu? Olmuyor mu zaten? Tüğümesine <gülüyor> bastım. Kapandı arkadaşlar. Bunun sonucunu istiyor. Hemen yapalım. 43 Nasıl ya? 4 ile 5'i topladım. 9 ile 5 ile çarptım. 45. 2'den çıkarttım. 43. E, nasıl oluyor? Hmm. Bir ipucuna bakacağım arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar 4 işlem sırasına dikkat et diyor. O zaman 5 ile 5'i çarptım. 25. E 25 4 ile 2 toplasam 6 19. mu E değil Anlamadım arkadaşlar hmm. Neyse burada kalsın Eğer siz cevabı biliyorsanız Lütfen yorumlara yazın Bade yardımcı olmuş olursunuz Sıradaki oyunumuza geçelim Ve bu ortanca oyundu Şimdi en zoruna geçiyoruz Arkadaşlar en zoru bu aralarında Hardest game hemen oynayalım birinci seviyeden başlayalım gördüğünüz gibi ben altıya kadar geldim birden başlayalım altı en zoruydu orada takıldım muhtemelen videoyu da orada bitireceğim böyle bir şey Arkadaşlar şimdi şu öbür yeşil bölgeye geçmemizi istiyor Toplaya çarpmayacaksınız. Bakın çarpınca böyle oluyor. Abi bunda hızlı olacak. Bu şekilde arkadaşlar. İkinciye başlayalım. Aralarından hemen geçmem gerek. Olmadı. Olmadı. Oldu. Üçüncü. Yani buralar kolay arkadaşlar. Sonrası yok. Ben neredeyim mi O sarıyı mı kapacağım? E ee, şimdi ha yarı döneceğim. Arada boşluk bıraksalar ve he bıraktı. E ee, niye olmadı? Bu sinir bozucu özelliği buymuş arkadaşlar. Anladım. Aldığımla geri döneceğim. Ölmeyeceğim. Şu aradaki boşluğu kullanacağım. Heh. Dördüncü. Bunun da elbisiydi alacağız. Bu kolaydı. Beşinci. Bu zor var. Bakın Durduğunuz bölgeyi alıyor Orası iyi Aa. O zaman burayı tamamlamak için Şu öbür yeşilde duracağım Evet burada geçelim. Bunda takılırsınız arkadaşlar. Bunu yapmak neredeyse zor. Bakın aralardan geçmeye çalışıyorum olmuyor. Şöyle gittim. Arkadaşlar burayı geçemedim. Evet, şimdi sinirlenmeye başladım birazcık. Bu en zoruydu çünkü arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videoya like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmazsan sevinirim hepinize. Ee, görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın. Esen kalın.